Her bir soru buna bağlı olarak ortaya çıkmış. Beslenme ile öfke kontrolü arasında bir bağ bulunur mu? E, doğrusu ben bilmiyorum. Yani bununla ilgili en güncel yayınları da maalesef gözden geçirmedim ama psikiyatri eğitimimiz içerisinde aldığımız veya bugüne kadar ki okuduğum psikiyatri literatüründe beslenme ile öfke arasında ilişki kuran bir yayına rastlamadım. Bunu da ifade edeyim. Daha çok böyle tasavvufi, dini kaynaklarda işte etle beslenmenin öfke kontrolünü bozduğu vesaire gibi böyle geleneksel bir bilgi vardır ama bunun değerli bir bilimsel tarafı olduğunu hiç düşünmüyorum. Buna ilişkin bir veriyle bugüne kadar hiç karşılaşmadım. Bunu da ifade edeyim. Başka bir soru.